Merhabalar 24-30 Ocak haftası astrolojik gündemden bahsetmek üzere bu videoyu hazırlıyorum arkadaşlar. Geçtiğimiz hafta itibariyle yengeç dolunayı, Uranüs retrosunun bitmesi, ay düğümlerinin burç değiştirmesi gibi önemli gökyüzü gündemlerini deneyimledik. Dolayısıyla artık bu hafta itibariyle hayatımızdaki konuların, gündemlerin, Hızla değişmeye başladığı zamanın daha hızlı akmaya başladığı bir hafta deneyimleyeceğiz. Hali hazırda Merkür Retro pozisyonda olsa bile bu hafta itibariyle artık Venüs Retrosu bitiyor. Ve Şubat ayı itibariyle Merkür Retrosu'nun bitimiyle beraber biraz daha rahatlayacağımız artık daha çok aksiyon alabileceğimiz, harekete geçebileceğimiz bu karmik etkiden kurtulabileceğimiz bir süreci.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 Mars oğlak burcunda güçlü konumdadır arkadaşlar. Kendi potansiyelini daha rahat bir şekilde ortaya koyabilir. Mars biliyorsunuz bizim hareket kabiliyetimizi, harekete geçme biçimimizi, motivasyonlarımızı gösteren bir gezegendir. Yer burcundayken biraz kararsız kalmış olabiliriz. ikilemlerde kalmış olabiliriz. Bunun yanı sıra daha çok macera arayışı içerisinde olmuş olabiliriz. Ciddi konulara çok fazla odaklanmak istememiş olabiliriz bu süreç itibariyle. Ve zaman zaman özgürlükçü, zaman zaman asi tutumlarla veya zaman zaman aşırı iyimser tutumlarla ilerlemiş olabiliriz. Şimdi ise Mars'ın oğlak burcu geçişiyle beraber... Özellikle geleceğimize şekil vermek, kariyer hayatımızla alakalı değişimler gerçekleştirmek adına fırsatlar yakalayacağımız, daha çok motive olacağımız, daha hırslı olacağımız bir süreç başlıyor olacak. Mars'ın oğlak burcunda ilerlemesiyle beraber özellikle hayatımızı artık istediğimiz rotaya sürükleyebilmek adına aksiyon almamızın gerekli olduğunu eylemselliğimizin ortaya e, dökülmesi gerektiğini fark edeceğiz. Yani burada oturup düşünerek veya kafa karışıklığı yaşayarak e, atıl bir halde kalmaktansa e, ne yapılması gerekiyorsa onu yaparak ilerlemeye başladığımız bir süreç var. Hırslıyız. E, geleceğe dair umutlarımız var. Heyecanlıyız. Aynı zamanda sorumluluklarımızın bilincindeyiz. Bu bağlamda bilhassa kariyer hayatımızla alakalı e, güzel motivasyonlar sağlayacağımızı düşünüyorum. Daha ciddi meselelerde e, etkin bir rol almak adına Mars'ın bu transiti e, pozitif yönde işleyecektir. 25-26 Ocak tarihlerinde e, Retro Merkür Kova Burcu'nda yolculuğunu tamamlayıp Oğlak Burcu'na geçecek. Artık bundan sonraki retro hareketlerini Oğlak Burcu'nda sağlıyor olacak. Burada tabi biliyorsunuz Şubat'ın 4'üne kadar Merkür retrosu devam edecek. Sonrasında Merkür tekrar düz seyrine başlıyor. Bu esnada ilk hareketini yine Oğlak Burcu'nda benzer açılardan geçerek daha sonra Kova Burcu'nda ilerlemek üzere devam ettiriyor olacak. Burada Merkür'ün Oğlak Burcu'na geçmesi, Mars'ın Oğlak Burcu'na geçmesi o Havadaki durumları biraz daha toparlıyor gibi daha dünyevi, daha e, somut adımlar atmak adına aslında bir takım fırsatlar sağlıyor bize. E, bilansa geleceğimizle alakalı e, istediğimiz ancak e, gerekli çabayı göstermediğimiz potansiyelimizi tam olarak ortaya koymadığımız konularda artık eksiği gidiği halledip bu bağlamda ilerleyiş sağlamak adına fırsatlar karşımıza çıkacaktır. Eski iş olanakları, eski teklifler, eski kişiler, eski yerler, olaylar tekrar karşımıza çıkabilir. Burada yeterince sorumluluk göstermediysek, yeterince mücadele etmediysek bunları toparlayabilmek adına da fırsatlar sağlanacaktır gibi gözüküyor açıkçası. 27 Ocak tarihine geldiğimizde Merkür'ün seresli bir üçgen açısı olacak. Merkür Seres üçgen açısıyla beraber özellikle biliyorsunuz Seres bizim beslendiğimiz Bizi büyüten, besleyen, genişleten, şefkat duygusunu hissettiğimiz alanları sembolize eder. Dolayısıyla bize iyi gelecek haberler alabiliriz bugün itibariyle. Bizi mutlu edecek gelişmeler yaşanabilir. Güzel kararlar alabiliriz. Daha yumuşak, daha naif. Bilhassa geleceğimizle alakalı bizi şefkatle destekleyen insanların varlığıyla karşı karşıya kalabiliriz. Veyahut çok güzel teklifler alabiliriz. Geçmişte kaçırdığımız, geçmişte belki görmezden gelindiğimiz durumlarda artık daha çok gözle görülür hale gelmeye başladığımız bir haftayı da işaret ediyor olabilir. 29 Ocak tarihine geldiğimizde merkür Plüto kavuşuyor. Merkür-Pülüto oğlak Burcu'nda kavuşacak. Önemli bir kavuşum zaten geçtiğimiz süreçte de merkür Plüto kavuşumlarını sıkça deneyimledik. merkür Plüto kavuşumuyla beraber özellikle biraz keskin kararlar alıyor gibiyiz. Alacağımız haberler önemli mahiyette haberler olabilir. Belki radikal bir değişim yapmamız gereken haberler olabilir. Bunun yanı sıra artık ya hep ya hiç felsefesiyle hareket edeceğimiz net bir karar alacağımız, kararsızlıklara son vereceğimiz bir gündemi de işaret ediyor olabilir bu kavuşum. Dolayısıyla bunun bağlamda e, aksiyon aldığımız, bu aksiyon alırken de artık kararımız net bir şekilde verdiğimiz veya geçmişe dair çözülmesi gereken bir mesele varsa, bununla alakalı keskin e, süreçler içerisinde olacağımız bir gündemi işaret etmekte bu kavuşum enerjisi. 29 Ocak'ta Venüs Retrosu bitiyor. Oğlak Burcu'nun 11 derecesinde Venüs tekrar düşse başlıyor olacak. Burada biliyorsunuz geçtiğimiz ay boyunca Venüs Retrosu özellikle Oğlak Burcu'nda Venüs'ün hareketinin çok uzun sürdüğü bir süreçten geçmekteyiz. Hali hazırda Venüs Retrosu'nun bitiminden itibaren de yine Şubat ayına kadar Venüs Oğlak Burcu'nda ilerliyor olacak. Burada özellikle ilişkilerde sadakat, güven, özverinin, emek ve çabanın önem arz ettiği bir süreci aktif olduğunu söyleyebiliriz. Bunun yanı sıra baktığımızda ise venüs retrosunun bitmesiyle beraber özellikle ikili ilişkilerde kafa karıştırıcı, karmik, kadarsel, bizi zorlayan etmenlerin azaldığı, bunun yerine sağlam ilişkiler kurmak, güvenilir ortaklıklar kurmak adına bir takım şans ve fırsatların ele geçeceği bir süreç başlayacaktır. Klasik anlamda biliyorsunuz Venüs Retro'larında eski aşkların kapınızı çalması, eski aşkların tekrar kafanızı kurcalaması, kaotik durumlara, kaotik ilişki modellerine çekilmeniz gibi durumlar ortaya çıkmıştı. Bu konuda biraz daha rahatlayacağız açıkçası. Özellikle tabii Merkür Retrosu bittikten sonra Şubat ayı itibariyle bu rahatlık daha yüksek seviyelere çıkacak olsa da hali hazırda Venüs Retrosu'nun bitmesi özellikle parasal konularla alakalı ekonomik iniş ve çıkışı netleştirecek. Bu anlamda e, belki retro sürecinde baskılanan, domine edilen durumların retro bitiminden itibaren aslında gerçek e, olması gereken veya hak ettiği gereken noktalara ulaşabileceği ekonomik anlamda gerçeklerle yüzleşeceğimiz bir sürecinde e, habercisi olacaktır. Aşk ve ilişkiler konusunda, parasal durumlarımız konusunda da artık net ve sağlam adımlar atmamızın gerekli olduğu e, bu konuda geçmişteki e, Kaoslardan uzaklaşarak kendimize artık bir yol çizmemiz gerektiğini gösteren etmenler mevcut olacak. Bu hafta itibariyle bu etkiler başlıyor arkadaşlar. Evet 30 Ocak'a geldiğimizde ise haftanın son gününde Güneş Uranüs karesi var. Güneş Uranüs karesi biraz bizi zorluyor. Özellikle egosal çatışmalar, özgürleşme ihtiyaçları. Benim istediğim olsun, benim hayatım, benim kararım gibi kavramları sıkça duyacağımız veya söyleyeceğimiz durumları harekete geçirecektir. Burada bilhassa otorite figürleriyle bir takım çatışmalar söz konusu olabilir. Bazı yönetimler, devletler belki kişisel bazı aile kurumları, resmi kurumlar arasında bu tarz otorite figürlerine baş kaldırı, isyan, asi bir tutum benimseme gibi etmenler sanki aktif olacak gibi gözüküyor. Güneş, Uranüs karesi ile beraber biraz daha sakin kalmaya çalışalım hafta sonunda. Ee, kendi benliğimizi ortaya çıkarmak adına bir şeyleri kırıp dökmemizin gerekli olmadığını fark etmeye çalışalım. Ee, bu şekilde süreci daha iyi yönetebiliriz gibi gözüküyor. Evet haftanın genel e, gündemi bu şekilde. Şimdi bakalım 12 Burcu neler bekliyor. Kanalıma abone olmayı unutmayın arkadaşlar. Ben hemen Koç burcuyla başlıyorum. Merhaba sevgili Koç Burçları. Bu hafta oğlak enerjisi ile hafta başlangıcı yapacağız. Dolayısıyla kariyer hayatınızda daha çok hırsız olacağınız, önünüzü görmek istediğiniz, Gerekirse rekabet etmekten kaçınmayacağınız bir süreç sizi bekliyor olacak. Buradan yeni iş görüşmeleri yapmak, işle alakalı hamlelerde bulunmak adına bir takım fırsatlar yaratacak gibi gözüküyorsunuz açıkçası. Keza merkür Plüto kavuşumu da yine bu alanda yaşanacağı için sanki geleceğiniz ve kariyeriniz toplumsal imajınızla alakalı net ve kesin bir karar alacaksınız veya böyle bir teklif ile karşı karşıya kalacaksınız gibi. Bu hafta itibariyle venüs retrosunun bitmesi, bu alanda yaşamış olduğunuz tıkanıklıklar, blokajlar, bir türlü işin içinden çıkamadığınız durumlar varsa bunları artık önümüzdeki hafta itibariyle rahatça toparlayabileceğinizi gösteriyor. Bunun yanı sıra hafta sonunda güneş, uranüs karesiyle ile beraber özellikle parasal durumunuza dikkat etmeniz gereken durumlar olabilir. Fazla iddialı çıkışlardan uzak durmanızı tavsiye edeceğim. Çünkü bu hafta oldukça hırslı, oldukça agresif, oldukça rekabetçi olabilirsiniz. Ve bu durum belki maddi anlamda sizi zarara sokabilir gibi gözüküyor sevgili koçlar. Umarım keyifli bir hafta olur sizin için. Kanalıma abone olmayı unutmayın. Görüşmek üzere. Merhaba sevgili boğa burçları Bu hafta oğlak enerjisini Dolu dizgin yaşayacağımız bir hafta olacak Sizin 9. ev konularınız hareketleniyor Bu da özellikle yurt dışı hukuksal konular, yeni insanlar, yeni fikirler, yeni idealler noktasında hareketlenecektir. Bu hafta fikirlerinizi savunurken fazlasıyla çatışmacı ve enerjide olabilirsiniz. Yani kendi fikirlerinizi e, dikte etmek adına veya karşınızdaki insanı ikna etmek adına bazen kırıcı olabilirsiniz. Dikkatli olmanızı tavsiye edeceğim. E, seyahatlerde e, aceleci tavırlar ve tutumlar içerisinde olabilirsiniz. Hayatınızın gidişantına dair çok keskin e, idealler, hedefler, motivasyonlar belirlemeye çalışabilirsiniz. O yüzden daha sakin, fikirsel bazda fikirlerin değişken olabileceği, herkesin farklı düşünebileceğini göz önünde bulundurarak hareket etmeye çalışın. Bu noktada belki bir çoğunuz hukuksal konularda önemli bir haber alabilir veya taşınmak, yer değiştirmek, çevre değiştirmek, ülke değiştirmek gibi gündemleriniz varsa bu konuda net kararlar almaya eğilimli olabilirsiniz. Venüs süreçüsü de bitiyor aynı zamanda 9. elinizde. Burada e, uzun zamandır sürünceme kalan hukuksal konular paraya bağlı hukuksal konular varsa veya yeni tanıştığınız farklı kültürlerden, farklılıklardan veya farklı yaşam koşullarından tanımış olduğunuz insanlarla bir gönül mezeleriniz varsa bu konularda artık daha net bir tablo sizi bekliyor olacak. Hafta sonunda güneş Uranüs karesi bizleri biraz zorluyor. Ani çıkışlar yapmaya eğilimli olabilirsiniz. Kırıcı olmamaya, keskin olmamaya, sivri dilli olmamaya gayret gösterin derim. Umarım keyifli bir hafta olur sizin için. Kanalıma abone olmayı unutmayın. Görüşmek üzere. Merhaba sevgili ikizler. Burçları bu hafta Oğlak Burcu'na Mars ve Merkür etkisiyle beraber daha çok odaklanacağımız bir hafta olacak. Yani 8. ev konularınız Ortaklaşa paralar, gelir gider dengesiyle alakalı gündemler söz konusu olacak burada. Ee, ekstra kazançlarınız olabilir, ekstra harcamalarınız olabilir, ortaklı girişimlerde bir hareketlilik söz konusu gibi gözükmekte sevgili ikizler burçları, bazı ödemeler, e, borçların ödenmesi, bu konuda bir sirkülasyonun sağlanması gibi durumlarda söz konusu. 29 Ocak'ta merkür Plüto kavuşumuyla beraber özellikle e, içsel anlamda büyük bir dönüşüm sürecini başlatacağınız, maddi kaynaklarınızla alakalı net ve keskin kararlar alacağınız, belki de elinizde toplu bir paranın geçeceği veya toplu bir harcama yapacağınız gündemler söz konusu. Bu hafta aynı zamanda Venüs Retrosu bitiyor. Ee, bu konuda e, parasal anlamda yaşamış olduğunuz tıkanıklıklar varsa, bununla alakalı problemler varsa geçmiş borçları kapatmak adına hafta sonuna kadar olan süreci tamamlamanızı tavsiye edeceğim. Hafta sonunda ise Güneş Uranüs karesiyle ile beraber biraz uykusuzluk, gerginlik, e, sinirli bir ruh hali içerisinde olabilirsiniz. Daha dikkatli olmaya çalışın. Beklemediğiniz haberler alabilirsiniz. Gizli konular açığa çıkabilir ve sizde biraz zorlanmalar yaratabilir gibi gözüküyor. Özellikle yurt dışı ile alakalı meseleler varsa bu alanda biraz daha temkinli olması gerekebilir sevgili ikizler burçları. Umarım keyifli bir hafta olur sizin adınıza. Görüşmek üzere hoşçakalın. Merhaba sevgili yengeç burçları, bu hafta özellikle ikili ilişkiler temasının ön plana çıkacağı gündemler var. Mars 7. evinizde, Merkür 7. evinizde aynı zamanda burada bir merkür Plüto kavuşumu var. İlişkinizin akıbetiyle alakalı önemli kararlar alabilirsiniz. Birçoğunuz evlilik ve ortaklık kararı da alabilirsiniz. Bunun yanı sıra partnerinizin hayatında yaşanacak büyük değişimler doğrudan hayatınızı etkileyecek olabilir. Sizin alttan almanız gereken süreçler olabilir gibi gözüküyor sevgili Yengeç Burçları. Çünkü daha çok bu hafta muhatabınızın hayatıyla alakalı gündemler veya onun talep ve beklentileriyle alakalı gündemler zihninizi meşgul edecek. Aynı zamanda venüs retrosu bitiyor biliyorsunuz. Bu ikili ilişkiler alanındaki karmik durumları temizleyecek gibi gözüküyor. Önümüzdeki haftalardan itibaren. Yalnızca hafta sonunda Güneş-Uranüs karesiyle beraber dostlar, arkadaşlıklar, bu tarz ilişkilerde beklenmedik durumlar ve ego sağlık çalışmalar yaşanabilir. Ani kararlar vermemeye çalışın. Hedeflerinizden ve hayallerinizden hemen vazgeçmemeye çalışın derim. Umarım güzel bir hafta olur sizin için. Kanalıma abone olmayı unutmayın. Görüşmek üzere. Merhaba sevgili Aslan Burçları. Bu hafta Mars'ın Oğlak Burcu geçişiyle beraber, Retro Merkür'ün de Oğlak Burcu'na geçişiyle beraber Oğlak Burcu temaları gökyüzünde hakim olacak. Bu da özellikle 6. ev konularında süreçleri hızlandıracak gözüküyor. İş hayatınız, sağlığınız, gündelik rutinlerinizle dair bir hızlanma söz konusu. Sanki bu haftanın nasıl geçtiğini çok anlayamayacaksınız. Bir yerlere koştururken geçecektir. Sağlığınızı çok fazla ihmal etmemeye çalışın bu yoğunluğun içerisinde. Burada 29 Ocak tarihinde Merkür-Plüto kavuşumu yaşanacak yine 6. evinizde. Özellikle sağlığınız veya rutinlerinize dair belki de iş hayatınız veya çalışma arkadaşlarınıza dair önemli bir karar, önemli bir gündem, bir dönüşüm süreci tetiklenebilir gözüküyor. Burada belki birçoğunuz sektör değiştirebilir, iş değiştirebilir, ekibinde önemli değişimler olabilir veya sağlıkla alakalı bir karar alınması gerekebilir. Yine 29 Ocak'ta Venüs Retrosu bitecek e, Oğlak Burcu'nun da 6. evinizde. Bu da özellikle e, baktığımızda aşk, e, parasal konular gibi gündelik hayatınızı etkileyen alanlarda yaşamış olduğunuz karmik durumlar varsa, sıkıntılar varsa e, keyifsiz ve tatsız hissediyorsanız Venüs Retrosu esnasında artık hayatın tadını daha e, keyifli bir şekilde çıkarabileceğinizi gündelik uğraşlarınızla e, güzel bir şekilde meşgul olabileceğinizi gösteren etmenler var gökyüzünde hafta sonunda ise güneş uranüs karesi bu özellikle kariyer hayatınız geleceğinizle alakalı ani beklenmedik kararlar verme eğiliminde olabileceğinizi gösteriyor burada egonuza yenik düşmemeye çalışın sizin için en doğru kararı vermek adına biraz daha sakin kalın ani yaklaşımlar sergilemeyin derim sevgili aslan burçları. umarım güzel bir hafta olur sizin için abone olmayı unutmayın görüşmek üzere Merhaba sevgili Başak Burçları. Bu hafta Mars'ın Oğlak Burcu'na geçişi ve aynı zamanda Retro Merkür'ün Oğlak Burcu geçişiyle beraber 5. ev konularınız hareketlenecek. 5. ev nedir? Aşk hayatınız, çocuklarınız olan ilişkileriniz, yaratıcı faaliyetlerinizin sembolize edilmiş olduğu olanlar. Burada Mars'ın 5. evinize geçişiyle beraber aşk hayatınızda bir hareketlilik var sanki. Tutkunun ön plana çıktığı belki tensel çekimin ön plana çıktığı bir hafta olacak gibi gözüküyor. Bu konuda çok istekli olacaksınız. Çok hırslı olacaksınız. Tuttuğunuzu koparmak isteyeceksiniz. Zihniniz de zaten bu yönde faaliyet gösteriyor. Belki bu yeni bir yaratıcı girişimse bu alanda yine hızlı hareket edilmesi gereken bir durum ortaya çıkabilir gibi gözükmekte. 29 Ocak'ta da burada Merkür plüto kavuşumu olacak. Yine 5. evinizde. Çok güçlü bir aşk hayatınıza girebilir. E, çok tutkulu bir aşk hayatınıza girebilir. Gerçekten milat niteliğinde bir durum olabilir. Eğer bu konu bir aşk değilse birçoğunuz çocuk sahibi olma haberini alabilir. E, veya kendini ortaya e, yaratıcı bir özelliğiyle koyma kararı alabilir gözüküyor. Hafta sonuna doğru ise Güneş-Uranüs karesi var. E, bu kare görünüm özellikle fikirsel anlamda çatışmalar yaşayabileceğinizi göstermekte. Bu konuda dikkatli olun. Çünkü Burada biraz ani kararlar vermek, aniden özgürleşme ihtiyacı içerisine girmek ve bu esnada düşünmeden hareket etmek gibi eğilimler getirebiliyor. Onun yanı sıra güzel bir hafta gibi gözüküyor sevgili Başak Burçları. Umarım keyifli bir süreç olur. Sizin için abone olmayı unutmayın. Görüşmek üzere. Merhaba sevgili Terazi Burçları. Bu hafta Mars Oğlak Burcu'na geçiyor. Merkür retro pozisyonda kovadan oğlağa geçiyor. Oğlak Burcu temaları yine... Gökyüzünün hakim enerjilerinden yani sizin dördüncü ev konularınız nedir? Bunlar ev, yuva, aile yaşadığınız yer, konfor alanınız, belki ebeveynleriniz, kendinizi güvende, emniyette ve konforda hissetmiş olduğunuz alanlar. Burada bir hareketlilik var. Belki birçoğunuz için bir taşınma gündemi var. Aile içerisinde çatışmalar olabilir, zorlanmalar olabilir. <gülüyor> Fikir ayrılıkları olabilir, bazen kopuşlar dahi olabilir. Özellikle 29 Ocak tarihinde Merkür-Püritro kavuşumu 4. elinizde burada evli olan terazi burçlarının evliliği bir sarsıntıdan geçecek olabilir. Bunun yanı sıra aile büyükleriyle alakalı önemli gündemler de ortaya çıkabilir. Biraz sesim kısaldı kusura bakmayın. Belki de ev alıyorsunuz, yatırım yapıyorsunuz, bir yer değişikliği yaşıyorsunuz ve bu sizin için tabii ki köklü bir değişim. Hafta sonuna doğru Güneş Uranüs karesi kesinleşecek. Aynı zamanda Venüs Retrosu bitiyor yine Oğlak Burcu'nda. Aslında aile içerisindeki sorunları çözmek adına fırsatlar var veya uzun zamandır ertelediğiniz bir sonucu getirmek adına da artık harekete geçmeniz gerekiyor. Bu kare enerjiyle beraber biraz ruhsal anlamda ciddi bir özgürleşme ihtiyacıyla dolup taştığınızı fark edebilirsiniz. ve Bu e, prangalardan kurtulmak adına belki de çok net keskin kararlar alabilirsiniz. Dikkatli olmakta fayda var. Yine de biraz daha e, sakin bir e, limanda karar almaya çalışalım. Çünkü bu ihtiyaç hat safhaya geliyor. Elbette belki süreci tetiklemesi açısından önemli ancak yine de kırıp dökmemeye gayret gösterelim derim. Umarım güzel bir hafta olur sizin için. Abone olmayı unutmayın. Görüşmek üzere. Merhaba sevgili Akrep Burçları. Bu hafta Mars'ın ve Merkür'ün Oğlak Burcu geçişiyle beraber Oğlak Burcu temalarının çok yoğun bir şekilde hissedileceği bir hafta başlangıcı olacak. Bu da özellikle iletişim, sözleşmeler, anlaşmalar, yakın çevre ilişkileri, belki kardeşler veya kuzenlerin hayatındaki değişimler gibi konularda hareketlilik getiriyor. Aynı zamanda şehir içi ee, kısa mesafeli seyahatlerde hareketlilik, trafikte çok fazla zaman geçirmek, araç alımı satımı gibi gündemleri de tetikleyebilir. 29 Ocak'ta e, Merkür Plüto kavuşumu var. Bu da yine üçüncü elinizde meydana gelecek. Çok önemli bir karar, anlaşma ile karşı karşıya kalabilirsiniz. E, belki bu esnada yapacağınız görüşmeler, konuşmalar, e, alacağınız haberler çok e, etkili olabilir, hayatınızı etkileyecek nitelikte ve boyutlu olabilir gibi gözüküyor açıkçası. Hafta sonuna doğru ise biraz gerilimli enerjiler var. Ee, Güneş-Uranüs karesi ile beraber özellikle ikili ilişkilerde partnerinizin e, sunucu tekliflere karşı gerginlikler yaşanabilir gözüküyor. Burada evli olan akrep burçlarının biraz daha temkinli ve dikkatli hareket etmesini gerektirecek etkileşimler var. Çünkü bir tarafta özgürleşilmek isteniyor ancak bir tarafta sorumluluklar var. Egos egosal çatışmalar var. Ego ile alakalı problemler var. Burada çok keskin kararlar almamaya çalışın. Mevcut ilişkiyi bitirme noktasında ani hamlelerde bulunmamaya çalışın derim. Umarım e, güzel bir hafta olur sizin için. Abone olmayı unutmayın. Şaka. Merhaba sevgili Yay burçları. Bu hafta Mars'ın burcunuzdan çıkıp Oğlak burcuna yerleşmesi, Merkür'ün de retro hareketine Oğlak burcunda devam ediyor oluşuyla beraber İkinci ev temaları ön plana çıkıyor. Nedir bunlar? Kaynaklarınız, kazançlarınız, harcamalarınız, ödeme dengenizle alakalı e, hareketlilikler. Burada para giriş ile alakalı e, bir takım hareketlilikler söz konusu olacak. Kazançlarınız ve e, harcamalarınız e, hızlanacak gibi gözüküyor bu süreç itibariyle. 29 Ocak tarihinde Merkür Plüto kavuşumu var bu yine ikinci evinizde çok büyük bir para kazanabilirsiniz büyük bir harcama yapabilirsiniz yani parasal hareketlilik noktasında bir takım hızlanmalar var büyük etkileşimler var gözüküyor açıkçası e, hafta sonu hem venüs retrosu bitecek, bu anlamda parasal e, atılması gereken adımların atılması adına fırsatlar yakalayacağınız e, bir süreç başlayacak bu hafta sonu itibariyle. E, Tabi hak edişlerinizi aldıysanız, parasal e, konularda yapılması gerekenleri yaptıysanız e, herhangi bir sorun yok ancak tamamlanması gereken işlemler varsa hafta sonuna kadarki süreci değerlendirmeniz gerekiyor. Hafta sonunda aynı zamanda Güneş Uranüs Kalesi ikili ilişkiler anlamında bizi biraz zorlayacak. Siz bu etkiyi sağlık alanında yaşayacaksınız. Bağışıklık sisteminiz düşebilir. E, i̇ş ortamında beklenmedik hadiseler yaşanabilir. O yüzden daha temkinli olmanızı tavsiye edeceğim. Umarım keyifli bir hafta olur sizin için. Abone olmayı unutmayın. Hoşçakalın. Merhaba sevgili oğlak burçları. Bu hafta Mars'ın burcunuza geçmesi ve Retro Merkür'ün burcunuza doğru gelinemesiyle beraber... Yine sahnenin size ait olduğu bir haftaya giriş yapıyoruz. Öncelikle oldukça hırsızsınız ee, ve aksiyon almak istiyorsunuz. Bazen e, öfkeler, e, öfkeli çıkışlar söz konusu olabilir. Sizin çok tarzınıza uymayan konularda e, hızlı davranmak isteyebilirsiniz. Daha temkinli olmakta da fayda olacaktır. Çok rekabetçi bir tutum sergilerseniz e, bir takım yanlış anlaşılmalara sebebiyet verebilirsiniz. 29 Ocak'ta Merkür Plüto kavuşacak burcunuzda. Burada sizin için çok önemli olan bir karar alacağınız ve insanlara duyuracağınızı görüyoruz. Bunun yanı sıra baktığımızda hayatınıza dair bu hafta itibariyle güçlü başlangıçlar yapma yönünde etkileşimlerde söz konusu. 29 Ocak'ta aynı zamanda Venüs Retrosu bitiyor. Venüs burcunuzda retro hareketteydi. Bu retro'nun bitimiyle beraber... Artık ikili ilişkilerde kendinize çok daha rahat bir şekilde ifade edebilir olacaksınız. İmajınızla alakalı yapmak istediğiniz değişimler varsa yine bu hafta sonu itibariyle daha pozitif etkileşimler söz konusu. Hafta sonunda 30 Ocak tarihinde Güneş Uranüs karesi var. Bu kare bizi biraz e, ani durumlara karşı uyarıyor esasında. Özgürleşme ihtiyacımızın artacağı, özellikle aşk hayatımız, çocuklarımızla olan ilişkilerimizde ani çıkışlara yol açabilecek enerjiler söz konusu olacak. O yüzden biraz daha temkinli olmak yerinde olacaktır. Umarım keyifli bir hafta olur sizin için. Abone olmayı unutmayın. Görüşmek üzere. Merhaba sevgili kova burçları bu hafta Mars'ın oğlak burcuna geçmesi ve Retro Merkür'ün burcunuzdan çıkarak oğlak burcuna yerleşmesiyle beraber 12. temaları e, yoğunlaşıyor. Bu da demek oluyor ki özellikle geçmişe çok fazla takılacağınız, biraz pasif enerjide kalacağınız, belki dinlenme ihtiyacı hissedeceğiniz bir haftaya giriş yapıyorsunuz, uyku problemleri yaşayabilirsiniz, geçmişte size yapılan haksızlıklara çok fazla takılabilirsiniz, Gizli bir takım konularla ilgilenmeye başlayabilirsiniz. Motivasyonunuzu biraz daha pasif eylemlere harcayabilirsiniz gözüküyor. Dikkatli olmakta fayda var yine de bağışıklık sistemi açısından. 29 Ocak tarihinde Merkür Plüto kavuşacak yine 12. evinizde. Burada özellikle göreceğiniz rüyalar, alacağınız mesajlar, karşılaşacağınız kişiler, ve içsel anlamda yaşayacağınız o ruhani dönüşüme dair büyük etkileşimler var. Gerçekten evet zorlanıyorsunuz bir taraftan ama bir taraftan da sanki yeniden doğuyorsunuz ve yeniden doğmaya hazırlık halinde gibisiniz. Yine 29 Ocak'ta Venüs Retrosu bitiyor. Ee, yine 12. evinizde. Bu da özellikle eski aşklar karmalara dair yaşamış olduğunuz sıkıntılar varsa bu konuda artık daha stabil kararlar alabileceğiniz bir döneme giriş yaptığınızı göstermekte. Hafta sonu güneş uranüs karesi özellikle aile içerisinde zaman zaman çatışmalı durumları işaret ediyor olabilir. Ani gelişebilecek e, agresif enerjileri, egosal çatışmaları gösterebilir. O yüzden daha temkinli olması gerekiyor. Umarım güzel bir hafta olur sizin için. Görüşmek üzere hoşçakalın. Merhaba sevgili balık burçları. Bu hafta Mars'ın oğlak burcuna geçmesi, Retro Merkür'ün kova burcundan oğlak burcuna geçmesiyle beraber 11. ev temaları hareketleniyor. Burada kariyer gelirlerinizde ufak olsa da artışların olabileceği, sosyal çevrenizle alakalı yeni tanışmalar, yeni görüşmeler, yeni girişimlerde bulunacağınız etkileşimler var. Tabi zaman zaman fikir ayrılığı yaşayabileceğiniz ortamlarda bulunma anlamına da gelebilir. Dikkatli olmakta fayda olacaktır. 29 Ocak'ta Merkür Plüto kavuşacak. Oğlak Burcu'nda yine 11. evinizde. Burada çok önemli bir iş kontağı kurabileceğiniz, çok önemli bir dostluk bağlantısı kurabileceğiniz etkileşimler olduğu gibi... Aynı zamanda büyük paralar kazanmak adına da bazı fırsatlar, teklifler ve imkanlarla karşılaşma ihtimaliniz var. Keza 29 Ocak'ta Venüs Retrosu da bitiyor 11. elinizde. Dolayısıyla hayallerinize ulaşma noktasında önünüzde bir takım engeller varsa, karmalar varsa bunları da artık geride bıraktığınız bir süreç söz konusu olacaktır. Haftanın son gününde Güneş Uranüs karesi var. Burada iletişimde biraz dikkatli olmamız gereken süreçler olacak. Özellikle en yakınlarınıza kendinizi ifade ederken... Yanlış anlaşılmaya açık, çok e, bireysel bazen bencil e, yaklaşımlarda bulunma ihtimaliniz var. Daha temkinli olmanızı tavsiye edeceğim. Umarım keyifli, huzurlu, güzel bir hafta olur sizin için. Abone olmayı unutmayın. Hoşçakalın. Evet arkadaşlar haftalık yorumlar bu şekildeydi. Mutlu, huzurlu, sağlıklı, güzel kararların alındığı, güzel başlangıçların yapıldığı bir hafta olmasını diliyorum. Dinlediğiniz için teşekkürler. Kanalıma abone olmayı, videoyu beğenmeyi, yorumlarınızı paylaşmayı unutmayın. Bu süreçte neler hissediyorsunuz yorumlarda lütfen paylaşın. Gerçekten enerjiler çok sert ve e, ciddi değişimler yaşıyoruz. Bu süreçte tabii ki bazen savrulmalar da normal. E, görüşmek üzere. Danışmanlık ve iletişim için instagram, opikusastoroloji hesabı veya evrenselkadimbilgi.com adresini kullanabilirsiniz. Sevgiler.